Gençler selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. 2023 AYT kampımız kaldığı yerden devam ediyor. Nerede kaldığımızı hatırlatmak gerekirse de arkadaşlarım ekranda da gördüğünüz üzere ikinci dereceden denklemin katsayılarıyla kökleri arasındaki ilişkide kaldık. Yani sayfa numaralarımız 21, 22, 23 ve 24 olacak. Bakalım 24'te aynen ikinci dereceden denklemlerin sonu ve artık karmaşık sayıların başı diyoruz. Evet, kaçıncı örnekte kaldığımızı da hemen hatırlatayım arkadaşlarım. 16. örneği çözmüştük. İlk videoda 16. örneğin sonuna kadar geldik ve artık 17. örnekten başlıyoruz. 43. örneğe kadar bugün geleceğiz yani... Bu video uzun bir video olacak. Şimdiden sana söylemekte fayda var. Evet. Kamp kitabımız sevgili arkadaşlarım. Yani tekrardan hatırlatmakta fayda var. Kamp kitabımız bu. Kitabı alabilirsin. E, satış linkini açıklama kısmına bıraktım. Veyahut dediğim gibi indirme linkini de ben sana bıraktım. İndirme linki sevgili arkadaşlarım e, gayet çalışır durumda. E, yazıcıdan çıktısını aldığınız takdirde de hani sayfalar yatay diyorsunuz ya. Yazıcıdan çıktı aldığınız zaman arkadaşlarım güzel bir şekilde zaten bir sayfaya iki sayfa sığacak şekilde ve gayet okunaklı biçimde sevgili arkadaşlarım üzeri filigransız olacak biçimde yayınladım. Aklınızda bulunsun indirebilirsiniz. Buradan da beni takip edebilirsiniz. Hocam ben pdf ile de uğraşmak istemiyorum diyorsan yine sadece beni dinleyerek de kamp ilerletebilirsin. Ama tabi en sağlıklısı ve en rahatı en konforlusu kitabı alıp sevgili arkadaşlarım. Ee, ...buradan devam edebilirsiniz. Evet, şöyle kitabımızı kenara koyalım ve hazırsanız, abone olduysanız, videoyu beğendiyseniz, kampa hazırsanız, iştahlıysanız geçelim sorularımıza. Şimdi arkadaşlarım, 13. örneği, 14. 15. ve 16. örneği çözmüştük. İkinci dereceden denklemlerin katsayılarıyla kökleri arasındaki ilişki evet katsayılarla kökler arasında bir ilişki var. Şimdi hatta bu ilişki bizi e, çok rahatlatacak. Çünkü denklemimizin köklerini bulmadan hani o x1 x2 diyoruz ya kökleri bulmadan köklerin bu köklerin toplamını çarpımını bu köklerin farklarının mutlak değerini bunların hepsini bulabiliriz arkadaşlar. A x kare artı B x artı C eşit 0 ikinci dereceden denklemin kökleri x1 ve x2 olsun diye kabul edersek böyle bir kabulümüz olursa arkadaşlarım kökler toplamı bakın şuradaki A B C'leri kullanacağız kökler toplamı eksi B bölü A'dır kökler çarpımı C bölü A'dır kökler farkının mutlak değeri de hani delta buluyorduk ya B kare eksi 4AC işte o delta'nın karekökünü alıyorsunuz bölü mutlak değer A diyorsunuz sevgili gençler. Bu formüller ki zaten çoğunuzun da önceki senelerden, önceki yıllardan, önceki sınıflardan bildiğiniz formüller arkadaşlar. Bu formülleri kullanarak köklerin toplamını, çarpımını, farklarını bulabiliyorsunuz. Örnek olarak 17. örneğe bakalım. x kare x6 x eksi 40 eşit 0 ikinci dereceden denkleminin kökleri x1 ve x2'dir demişiz. Buna göre x1 artı x2. Hemen ne diyoruz? Eksi b bölü a'sını bulacağız bunun. Pekala b'miz burada kaç? Eksi 6 o zaman eksi... Eksi 6 bölü. A'mız kaç arkadaşlarım? 1. ile eksi, eksi gider. Doğru cevap 6'ymış. Kökler toplamı 6. Kökler çarpımına bakalım bir de. Kökler çarpımımızda C bölü A olacaktı. C'si bunun eksi 40. A'sı da 1. Dolayısıyla kökler çarpımımız eksi 40 olacakmış deriz. Ve kökler da mutlak değerini bulacağız. Mutlak değer demesinin sebebi büyük kökten küçük kökü çıkardığımız zaman elde edilecek değer arkadaşlar. Hani Burada x1 mi x2 mi büyük olduğunu bilmediğimiz için pozitif olan değeri bulabilmek adına bunun mutlak değerini alıyoruz. Farklı bir amacı yok. Kökler farkı e, sorulduğu zaman iki farklı değer çıkar. Mesela örnek veriyorum. E, benim kardeşimle benim aramdaki yaş farkı normal şartlar altında 7. Ama 7 de olabilir bu. Çünkü kardeşimin yaşından benim yaşımı çıkarırsak negatif bir değer alacağız. O halde x1-x2'nin mutlak değeri nasıl bulunuyordu? Kök delta bölü mutlaka. Demek ki önce bize delta lazım. Delta'yı bulalım. Delta'mız da b kare eksi 4 ac idi biliyorsun. b kare eksi 6'nın karesi 36. Eksi 4 çarpı 1 çarpı. C'mizde eksi 40'tı arkadaşlar. Dolayısıyla burası 36 bak, eksi 4 kere eksi 40 artı 160 yapar. 36 artı 160 bize 196'yı verir. Daha sonrasında kök delta'ydı. Kök 196 diyorum. Bölü mutlak değer A. O da zaten 1. Kök 196 nedir arkadaşlarım? Tabii ki 14'tür diyeceğiz. O halde cevabımız da bu olacak. C şıkkının dedik. 18. örneğimize geçtik. X² 8, x kare artı 8x artı 4 eşit 0 kökleri x1 ve x2 olan ikinci dereceden denklem için 1 bölü x1 ile 1 bölü x2'nin toplamının karesi ifadesinin sonucu sorulmuş. Tabii ki önce buna ait bir formül olmadığında bunun bir e, paydalarını eşitleyelim. Mesela burayı x2 ile burayı x1 ile genişletecek olursanız üst taraf x2 artı x1 yapacaktır. Alt tarafta ise x1 çarpı x2 oluşacaktır ve bunun da en son karesini bul bize demiş. Şimdi dikkat edin üst taraf x2 artı x1 yani x1 artı x2 yani kökler toplamı alt tarafta kökler çarpımı. Kökler toplamımız eksi b bölü a'dan eksi 8 bölü 1'dir arkadaşlar. Kökler çarpımımız da 4 bölü 1'dir. Şimdi üsttekini alttakini bölüp bunun karesini aldımış. demiş. Birileri görmeye gerek yok. Eksi 8'i 4'e bölerseniz eksi 2 gelecektir. Ve sonuç eksi 2'nin karesinden tabii ki 4 olacaktır diyebiliriz sevgili gençler. İşte şuradaki ifadeyi şu hale dönüştürmek önemli. Bunu bu hale dönüştürdükten sonra işlem gayet açık ve net. Evet 21. sayfamızda bu şekilde bitirdik. Geçtik 22. sayfaya 19. soruya. x kare eksi 10 x artı 24 eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Şimdi buna göre şurada bir ifade verilmiş bakın. X1'in karesi artı. X1'in karesi çarpı X2. X2'nin karesi çarpı X1. Eşittir 2 çarpı n faktör yer. eşitliğini sağlayan. Neye değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi sorular e, yavaş yavaş zorlaşmak yerine. Birden size karışık gelmeye başlayabilir. Hiç dert değil. Çünkü yeterince karışık da değil zaten bizim için. Bizim için diyorum. Neden çünkü siz benim öğrencimsiniz. Ne kadar karışık gelebilir ki sizlere. Şimdi arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi x1 var, x1 var, x2 var, x2 var. Ve bunların çarpımının parantezin alabilirim ben bunları. x1 çarpı x2 parantezinde şurada sadece x1 kalacaktır. Çünkü x1'den iki tane vardı. Burada da sadece x2 kalacaktır. Orada da iki tane vardı x2. İşte arkadaşlarım bu ifadeyle şunun çarpımı bize 2 çarpı n faktöriyeli veriyormuş. Şimdi x1 çarpı x2 ne demek? C bölü a'ydı. Yani 24 bölü 1. Yani burası 24. Kökler toplamamızda sevgili arkadaşlarım bakın buraya eksi eksi 10 bölü 1 diyeceğiz. Yani direkt 10 olacak. 24 çarpı 10 eşittir 2 çarpı n faktöriyel dedik. Her iki tarafı da 2'ye bölerseniz gitti gitti burada 5 kalır. 5 kere 24 bize 120'yi verir. 120 eğer n faktoryeli eşitse kaç faktöriyel 120 idi? Tabii ki 5 faktöriyel O halde sevgili arkadaşlarım n sayısı 5'tir diyebiliriz. Ama ne kadar zor olabilir ki? Ne kadar karmaşık olabilir ki? İlla burada faktüryel kazanımı gördün diye bu soru zor olacak diye bir durum söz konusu değil. 20. örnek. X x kare artı 5 x artı 3 eşit sıfır denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1'in karesi artı 9 artı x2'nin karesi ifadesinin eşiti sorulmuş bize. Şimdi öncelikle ben x1'in karesi artı x2'nin karesi diye bir formül bilmiyorum. Böyle bir formül ben size vermedim. Böyle bir şey vermediğim için de tabii ki... ...bu tarz bir uygulama içerisine giremeyiz. Ama aklımızı ve mantığımızı yürütebiliriz. X1 artı X2'nin formülünü biliyorsunuz. Peki bunun karesini aldığınız takdirde... ...X1'in karesi artı birincinin karesi... ...ikincinin karesi... ...iki çarpı birinci çarpı ikinci geleceğini biliyorsunuz. Şimdi elinizde neler bilindik? X1 artı X2'yi biliyorsunuz. Karesini de bulabilirsiniz. X1 çarpı X2'yi biliyorsunuz. İki katını bulabilirsiniz. Ve geriye de elimizde sadece şurası kalacak bilinmeye. Ve bana da tam olarak o lazım arkadaşlar. Peki hala. X1 artı X2'yi bir bulalım bakalım. Eksi B bölü A'ydı. Yani eksi 5 bölü eksi 1'den 5 gelecek. Yani şurası 5. Peki 5'in karesi kaç? 25. Eşittir. Bize lazım olan yer X1 kare artı X2 kare. Artı diyorum. X1 çarpı X2. C bölü A'ydı. Yani 3 bölü eksi 1'den eksi 3'tür arkadaşlar. Ve 2 katı demiş. O halde eksi 6 diyoruz. Bakın 6yı karşıya fırlattı, fırlattınız. Ne geldi? x1 kare artı x2 kare eşittir. 25 artı 6'dan 31 geldi. Pekala. Şimdi x1 kare artı x2 kare 31 ise yani şununla şunun toplamı 31 ise bir de bunun üzerine 9 ekle demişiz. Ne yapar? Cevap 40 yapar arkadaşlar. Artık o 40 yapar espirisi Biraz eskidi diyelim. Yapmayalım. Yapmış kadar da olduk. Geçtik 21'i. <gülüyor> a sıfırdan büyük olmak üzere x kare eksi a artı 3x eksi 3a eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x 2 imiş. X2'den x1 çıktığı takdirde de 7 kalıyormuş. Buna göre a kaçtır? Şimdi aslına bakarsanız x2'den x1'i çıkararak köklerin farkını bulmuş oluyor ve bu köklerin farkı zaten pozitif geldiği için ben her iki tarafın mutlak değerini aldığım takdirde bunun sonucu yine 7 gelecektir. O halde arkadaşlar. Şu formülü bir yerden hatırlıyorsunuz. x2 eksi x1'in mutlak değeri. Ya hocam o formül x1 eksi x2'nin mutlak değeri değil miydi? Hiç fark etmez. Çünkü sonuç olarak 5'in mutlak değeri eksi 5'in mutlak değerine eşit olduğu gibi. O halde x1 eksi x2'nin mutlak değeri de x2 eksi x1'e eşit olacaktır. O halde arkadaşlar. Kök delta bölü mutlak a. Yani delta'yı hemen bulalım. karekök içerisinde a artı 3'ün karesi. Hocam başındaki eksi karesini alıyorsun. Dikkat et. Hiç fark etmez ne yaptın. Eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 3A. 1'i de yazmadım. Bunun kare aldık. A'sı bunun şuradaki A'sı 1 olduğundan arkadaşlarım dolayısıyla buraya 1 yazdım. Pekala. Şimdi A artı 3'ün karesi nedir? A kare artı 6A artı 9'dur. Bakın eksi eksi artı yapar. 4 kere 3A'da 12A gelir. Ve burayı düzenlediğiniz takdirde A kare artı 18a artı 9 geldi. İşte arkadaşlarım bunun kare kökü neye eşitmiş? 7'ye. Çok güzel. Şimdi her iki tarafın karesini alırsanız a kare artı 18a artı 9 eşittir. 49 yapacaktır. Ve buradan 49'u bu tarafa gönderdim. a kare artı 18a 18a eksi 40 eşittir. 0 yapar deriz. Şimdi buradan gençler bize ne lazım? İşte hocam bunu çarpanlara ayırmamız lazım ki a'yı bulabilirim. Pekala, ben bunu çarpanlara ayırdığım takdirde hangi ifadeler gelir? Bunu bir kontrol edelim. Bakın ben burayı a ve a diye açayım. Buraya baktım. Eksi 4 ve eksi 10 olmaz. E 2 ve 20 sanırım burayı sağlayacak. Bakın, artı 20'ye, eksi 2 dedim. Çarpımları eksi 40 toplarsanız da artı 18'i bulursunuz. O halde a sayımız, Bizim ya eksi 20'ymiş şunun eksilisi ya da bunun eksilisi a eşittir 2'ymiş. Şimdi yukarıda bir detay var sorunun başında. Ne demiş? a sıfırdan büyük demiş. Büyükse, tabii a sıfırdan büyükse tabi a'nın eksi 20 gibi olma gibi bir hayali olamaz. O halde arkadaşlarım a kaçmış? Kesinlikle 2'ymiş. İşte bu kadar basitti sevgili arkadaşlarım sorunun çözümü. Geçtik 22 x kare eksi 2 çarpı a artı 2x artı 2 a eksi 4 eşit 0 denkleminin kökler toplamı kökler çarpımının 3 katı. Şimdi kökler toplamı eksi b bölü a kökler çarpımı c bölü a kökler toplamı kökler çarpımının 3 katıdır demiş. Dikkat ettiyseniz buradaki a'lar zaten birbirini götürecek her, her iki tarafta bölü a olduğu için. Şimdi b'si bunun ne arkadaşlarım? Eksi 2 çarpı a artı 2 bunun eksilisi nedir? 2 çarpı a artı 2'dir. Şurayı hallettik. Eşittir diyorum. C'sine bunun? 2A eksi 4. Peki 3 katı nedir? 6A eksi 12'dir. Çok güzel. Sol tarafı 2'yi dağıtın içeri. 2A artı 4 eşittir. 6A eksi 12 gelecektir. Buralar 2A'yı sağ tarafa davet ederseniz 4A eksi 12'yi sol tarafa atarsanız 16 gelir. A buradan kaç gelir arkadaşlarım? 4 gelir. Zaten bize A sorulmuştu. O halde cevabımız 4'tür diyebiliriz. 22. sayfamızın sağ üst tarafındayız. X kare artı 6, X artı 3 0 sıfır denkleminin kökleri X1 ve X2'dir. E buna göre denklemin köklerinin çarpma işlemine göre terslerinin toplamının 2 katı kaçtır? O! Şimdi şöyle. Diyor ki, denklemin kökleri X1 ve X2 ise bu denklemin köklerinin çarpma işlemine göre tersleri 1 bölü X1'dir ve 1 bölü X2'dir. İşte bunların toplamının 2 katı sorulmuş bize. Tamam mis gibi. Delinlerini yaparsanız hiç zorluk çekmezsiniz arkadaşlar. Ama bu delinlerin içerisinde farklı manalar, farklı anlamlar aramaya çalışırsanız buna başlarsanız işin içinden hiçbir şekilde çıkamazsınız. Şu sayımın dibinde kalmış. Onu da içeyim. Evet. Şimdi ne yapacağız peki? Hocam burayı tabii ki x2 ile burayı da x1 ile genişleteceğiz. 2 parantezinde bak, x2 Artı x1 gelir üst taraf. Bölü alt kısımda da x1 çarpı x2'miz mevcut. Şimdi dikkat edin şurası kökler toplamı oldu. Burası kökler çarpımı oldu. 2 çarpı kökler toplamımız. Eksi 6 bölü 1 bakın. O halde eksi 6'dır. Bölü kökler çarpımımızda 3 bölü 1 yani 3'tür. Eksi 6 bölü 3 kaç yapar arkadaşlarım? Eksi 2 yapar. 2 ile de eksi 2'yi çarparsanız cevap karşınıza çıkacaktır. Doğru cevap. Eksi 4 olur sevgili arkadaşlar. Pekala. 24. örneğimiz. X kare eksi 7, x eksi 11. Eşit 0 denkleminin kökleri A ve B'dir. Buna göre A kare artı 7B artı 6 ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi. Bizim köklerimiz neydi? A ve B. Burada hem hemfikiriz. Öncelikle şöyle diyelim. Madem kökler A ve B. Bu A ve B bu denklemi sağlamak zorunda. O halde önce yazalım. A yerine yazıyorum. a kare eksi 7a, eksi 11'in ben sıfıra eşit olması gerektiğini biliyorum. Dikkat ettiysen, burada bir a kare var. Şu 7b'yi karıştırmayalım şimdilik. Ben buradaki a kareyi, ne olduğunu, ne olabileceğini yalnız bırakarak anlarım. a kareyi yalnız bırakıyorum. Şu eksi 7a, eksi 11'i karşıya fırlatıyorum. Ne oldu? 7a artı 11 mi oldu? Pekala, şimdi şurada a kare gördüğümüz yere, işte bunu yazalım. 7a artı 11... Artı 7B artı 6. Yani 7A artı 7B artı 18. Hatta ve hatta bana katılacaksınız. 7 parantezin alırsanız burası A artı B gelir. Burası da 18 olur. Şimdi dikkat edin arkadaşlarım. Benim köklerim A ve B idi. Burada da A artı B gibi bir ifade oluştu. Yani köklerin toplamı oluştu. Size, sen kökler toplamı formülünü biliyorsun. Nasıl kökler toplamı formülü? Eksi B bölü A idi. Yani şunun eksilisini 1'e böleceğiz. Yani 7 bölü 1'den 7. 7 çarpı 7 artı 18 bize cevabı verecek. Yani 49'un üzerine 18 ekle demiş vatandaş bize. 49'a 18 eklerseniz sevgili arkadaşlarım 67 sonucuna ulaşırsınız. Doğru cevabımız da bu deriz. Devam ediyorum 25. Örnekle x kare x 10 x artı 1 eşit 0 denkleminin kökleri m ve n'dir buna göre m kare 9m çarpı n kare 9n çarpımının sonucu nedir diye sorulmuş. Şimdi dikkat ediyoruz. m ve n kökleri sağlıyorsa aynı bir yukarıdaki değil. Onun üstündeki soru gibi. Bakalım bir yukarıdaki soru gibi aslına bakarsanız aynen. m ve n yerine yazarsak denklemi sağlamak zorunda. O halde m kare 10m artı 1 eşit 0 diyorum. Bir de sevgili arkadaşlar m kare eksi 10 n artı 1 eşittir 0 dedik. Şimdi buradan bize m kare eksi 9 m lazım bakın. m kare eksi 9 m eksi m artı 1 eşit 0 yazabilirim. Burada da m kare eksi 9 n eksi n artı 1 eşit 0 yazabilirim. Bakın eksi 9 m ile eksi m'nin toplamı yine bana eksi 10 m'yi verecektir. Eksi 9 n ile eksi n'nin toplamı yine eksi 10 n'yi verecektir. Burada bir sıkıntı yok. O halde kare eksi 9 m'yi yalnız eşittir bunları karşı attığımda geldi m eksi 1 geldi. Çok güzel. Burada n kare eksi 9 m'yi yalnız bırakacağım eşittir n eksi 1 geldi. Şimdi arkadaşlar m kare eksi 9 ne dediğimiz ifade m eksi 1'e eşitse soru da bunu gördüğüm yere m eksi 1 yazıyorum. Çarpın. n kare eksi 9 neydi? yani şurası da madem n eksi 1'e eşit. Bunu gördüğüm yere de n eksi 1 yazıyorum. Şimdi gelin bunları içeri dağıtalım m çarpı n, eksi m, eksi n artı 1. Daha sonrasında m çarpı n, eksi parantezinde m artı n artı dışarıda bir tane birimiz var. Dikkat ettiniz mi bir şeylere? m ve n köktü. Burası köklerin çarpımı o halde. Burası da köklerin toplamı dedik. O halde, o halde hemen kökler çarpımını bulalım. m kere n, yani c bölü a. 1 bölü 1'den nedir? 1'dir. Eksi kökler toplamı. Eksi 10'nun eksilisi bölü 1. Yani o. Bir deneyimiz var. Artı 1'imiz var. 1'den 9, 10 çıktı. Eksi 9. 1 eklediniz. Eksi 8. Bizim cevabımız olacaktı. Doğru cevap işte burada karşımızda arkadaşlar. Böylelikle 22. sayfanın da çözümünü bitirmiş olduk. Sayfaya da uzaktan bir kere bakalım. Bir bakış atalım. Neler yapmışız? Neler çözmüşüz? Senin de sayfan bu şekilde dolu mu düzenli mi? Sen de kontrol et. Bu şekilde bir sayfaya sahipsen artık rahat uyuyabilirsin. Evet devam ediyoruz. 23. Sayfamızla ve 23. Sayfada bizi bir not karşılıyor. Notumuza bakalım. Değerli bir not. Unutmayın. Şimdi diyor ki bize ax artı bx artı c eşit 0 ikinci dereceden denkleminin kökleri x1 ve x2 olsun böyle bir kabul olsun. Kökler toplamı dedim mi şu? Kökler toplamı sıfıra eşitse. Ve kökler çarpımında negatifse... ...bu denklemin kökleri simetriktir... ...denir. Şimdi neden? Çünkü arkadaşlarım ...iki tane kök var. Bu kökleri topluyorsunuz... ...sıfır oluyor. Tamam eyvallah. Çarpımları da negatif. Ee, oluyorsa eğer... ...simetriktir diyoruz. Sadece... ...hocam ee, bir saniye bir saniye... ...bekle bir. Sadece köklerin toplamı sıfır olsa... ...bu zaten simetrik olmasına yetmiyor mu? Yani şöyle... Zaten birisi 5 öteki eksi 5'tir. Toplarsanız 0 olur. Birisi eksi pi ise öteki pi'dir. Toplarsanız 0 olur. Hayır orada bir dakika ben de sana bir dakika diyeyim. Orada şu var. X1 ile 2nin toplamı 0 ya. Bunlar iki kökün ikisi de sıfıra eşit olabilir. Dolayısıyla simetrik özelliğini sağlayacak bir durum oluşmaz. Bu yüzden şu çarpımları da 0'dan küçük olsun diyoruz ki. Hani ee, karşına çıktığı zaman YKS'de bilgi sorusu özellikle veya öncülü sorular çıktığı zaman bunlara dikkat et. İki kökte sıfır olursa çarpımları sıfırdan küçük olmaz mesela. Dolayısıyla simetrik özelliğini sağlayabilmesi için bu ikisinin de sağlanması gerekiyor. Aklında bulunsun. Toplamları sıfır çarpımları sıfırdan küçük olacak. Tamam mı? Mesela 26. soruda bize demiş ki bu denklemin simetrik iki gerçel kökü olduğuna göre m kaçtır diye sorulmuş. Şimdi simetrik iki tane gerçel kökü varsa diyoruz ki Şuradaki e, bizim kökler toplamımız sıfırdır. Yani m kare eksi 1'in eksilisi yani 1 eksi m kare diyelim biz oraya hadi. 1 eksi m'nin karesi bölü 3. Ne olmak zorundaymış sıfır. E şimdi bölü 3'ün burada hiçbir hükmü yok. Üst taraf sıfır olmalı. 1 eksi m kare sıfırsa m dediğimiz ifade ya 1'dir ya da m dediğimiz ifade 1'dir. Şimdi bu cepte mi cepte. Ama bu yetmiyor. Başka ne gerekiyor? Kökler çarpımının sıfırdan küçük yani negatif olması gerekiyor. Peki burada kökler çarpımımız ne bizim? C bölü A formülünden 4M artı 1 bölü 3'tü. Yine bölü 3'ün hiçbir hükmü yok aslına bakarsanız. Şimdi burada M'yi 1 seçersek üst taraf 5 bölü 3 olur. 5 olur alt taraf 3 olur. 5 bölü 3 gayet pozitif. Kökler çarpımının pozitif olmasını istemiyoruz biz. Kökler çarpımının negatif olmasını istiyoruz. O halde M 1 olamazmış. Bir de eksi 1 yazın bakalım. Eksi 4 artı 1 bölü 3 ne yapar? Eksi 1 yapar. Bakın gayet negatif bir sayı. O halde arkadaşlarım m sayısı sorulmuştu. m sayısı eksi 1'in ta kendisidir diyebiliriz. Tamam. 27. örneğimize bakıyoruz. x kare eksi. Bir şey bir şey x eksi m bölü 2 eşit 0 denklemi simetrik 2 reel köke sahip olduğuna göre denklemin kökler çarpımı kaçtır? Bakın yine simetrikmiş. O halde arkadaşlar m kare eksi 2m eksi 8 kökler toplamının 0 olması için şuradaki b'nin Sıfır olması gerekiyor. Eksilisini alsan sıfır zaten. O halde arkadaşlarım bunu sıfıra eşitleyeceksiniz. Ben burayı m ve m, burayı da eksi dört ve 2 diye açabilirim. Sen de biliyorsun. Peki bunu yaptıktan sonra ne olacak? m ya dört olacak ya da eksi iki olacak. İkisinden birisi. Pekala. Şimdi kökler çarpımının negatif olması gerekiyor demiştik. Kökler çarpımına bakıyoruz. Eksi m bölü iki bölü bir. Yani eksi m bölü iki. İşte bunun negatif olması gerekiyor. O halde arkadaşlar hemen ne diyoruz? 4'ü yerine yazıyoruz. 4'ü yerine yazarsan 2 gelir. 2 gayet sıfırdan küçük ama eksi 2'yi yerine yazarsan 1 gelir. 1 sıfırdan küçük değildir. O halde arkadaşlarım m kaçmış? E, 4'müş. 2 olmaz dedik. m4 ise bunun kökler çarpımı sorulmuş ya. E kökler çarpımı eksi m bölü 2 idi zaten. E, 4'ü yerine yazdığımız takdirde de 2 geldiğini görmüştük. Demek ki cevabımız bu olacakmış diyebiliriz. 28. örneğimiz sevgili arkadaşlarım. M bir gerçeğe sayı olmak üzere. M x kare x 12 x eksi 12 eşit 0. Denkleminin köklerinden biri diğerinin 2 katıdır. Çok güzel. Şimdi benim bir tane köküm varmış. Varsayalım ki o kök x1 olsun. Diğer kök neymiş? 2 çarpı x1'miş. Bir diğerinin 2 katı. Şimdi buna göre m kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlarım bir kere benim kökler toplamım ve kökler çarpımının formüllerini siz zaten biliyorsunuz. Kökler toplamını bulacak olursanız topladığınız bunları 2 tane kökü 3 tane x1 yaptı. O halde bu 3 x1 neye eşittir? Kökler toplamı formülünden eksi b bölü a'dan. Eksi eksi 12 bölü m yani 12 bölü m'ye eşitmiş. Her iki tarafı 3'e bölerseniz x1 eşittir. 4 bölü m'nin ta kendisi yapar. Şimdi x1'i m cinsinden buldunuz mu buldunuz. Peki diğer kökü bulabilir miyiz? Diğerinin 2 katıydı. Demek ki diğer kökte x2 de 8 bölü m'ymiş arkadaşlar. Bu da cepte. Buna da hayırlı uğurlu olsun. Şimdi gelin kökler çarpımını bulalım. Kökler çarpımının formülümüz eksi, b, eksi C bölü pardon özür dilerim C bölü A'ydı. C bölü A'mız kaç peki? Eksi 12 bölü M. Şimdi kökleri çarptık bu gelmiş. E gelin o zaman şu kökleri de çarpalım o gelmek zorunda. Mecbur değil mi? Sonuçta bunlar bizim köklerimiz. E çarpın 32 bölü M'kare. Şimdi M'nin gerçel sayı olduğunu biliyoruz. Burada arkadaşlar M'nin sıfır olma gibi bir ihtimali yok. Neden? Çünkü M sıfır olursa bu ikinci dereceden denklem olmaz. O halde M'leri sadeleştirebilirim. Bakın bu gitti. Bu da gitti. İçler dışlar çarpma yapalım. Eksi 12 M eşittir 32 dedim. Her iki tarafı 4'e bölün arkadaşlar. Eksi 3 M eşittir 8 olur. Ve M buradan kaç gelir? Eksi 8 bölü 3 gelir arkadaşlar. Bize M kaçtır diye sorulmuştu. Bu cevap eksi 8 bölü 3 olacakmış diyebiliriz. Evet. 29. örneğimiz. X kare. Eksi bir şey bir şey eşit sıfır. Bir de altta ikinci dereceden denklem varmış. Yukarıdaki denklemin bir kökünün dört. Alttaki denklemin bir kökünün eksi bir olduğu verilmiş. Verilen denklemin diğer kökleri birbirine eşitse... ...m kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlarım... ...üstteki denklemin bir kökünün dört olduğunu biliyorum. Diğer köküne a diyelim. Alttaki denklemin bir kökünün eksi bir olduğunu biliyorum. Diğer kökte de bunun denk, diğer denklemin köküyle eşitse... ...diğer kökede a demek zorundayız. Çünkü ne demiş bakın diğer kökleri birbirine eşit. Şimdi o halde gelin şöyle yapalım. Şunun kökler toplamı ne yapar? a artı 4 yapar. Şunun kökler toplamı ne yapar? a eksi 1 yapar. Peki üsttekinin kökler toplamı alttakinin kökler toplamından ne kadar fazla? Çıkarırsanız bulursunuz. 5 fazla. O halde üsttekinin kökler toplamını burada... ...eksi b bölü a yönteminde bulalım. Bunun eksilisi şurayı artı yapar. Dolayısıyla m eksi 5 gelir. Üsttekinin kökler toplamı bu. Alttakinin kökler toplamı da eksi m yapar. Şimdi ne dedik sevgili arkadaşlar? Üsttekinin kökler toplamı, alttakinin kökler toplamından 5 fazla. O halde ben bundan bunu çıkarırsam cevabı 5 bulacakmış. Çok güzel. Bakın eksi eksi ne yapar? Artı yapar. 2m, eksi 5'i karşı yaptınız. 10 geldi. m kaçmış arkadaşlar? 5'miş. Bize ne sorulmuştu? m kaçtır diye sorulmuştu. Hayır, rurlu olsun diyelim o zaman. Cevabı bulduk. Eğer k e, ve n de birbiri cinsinden verilmiş olsaydı yani ikisinde de k veya ikisinde de ne kullanmış olsaydı sevgili gençler burada tabi şeyi de bulabilirdik nedir onun ismi k'yı da neyi de bulabilirdik kökler toplamını bulmadan ama ee, ama kökler toplamını şu an biliyoruz mesela kökte burada m kaçmış 5 m5 de örnek veriyorum şurası ne oluyor 0 oluyor yani bizim diğer kökümüz neymiş o zaman eksi mesela örnek veriyorum ee, şuraya bakın m5 e kökler toplamının ne olması gerekiyor? Eksi 5 olması gerekiyor. Demek ki bu diğer kök neydi? Eksi 4'tü zaten. E şimdi bunun kökler çarpımı ne? 4. E bunun kökler çarpımı 4 ise şurası 4 olacak. n 6dır mesela. Bakın neyi de bulabiliyoruz. Bunun kökler çarpımı eksi 16'dır. E demek ki şurasının ne olması gerekiyor? Eksi 16 olması gerekiyor. K kaçtır? 16. Bakın K ve N'yi de bu şekilde bul bulabilmiş oluyoruz. M'yi bulmadan bulmak istiyorsak K ve N aynı cinsinden verilmek zorundaydı. Bunu da aklınızın bir köşesinden çıkarmayın. Ve sağ üst tarafta kökleri bilinen ikinci dereceden denklemin yazılması konusuna geçiyoruz. Şimdi burası çok mühim. Çünkü arkadaşlar ikinci dereceden denklemleri çözme konusuyla aslında birebir bağıntılı ama farklı bir konuymuş gibi davranılıyor öğrenciler tarafından. Bunu istemiyoruz. Konu aynı konu. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece bazı işlemleri tersten yapacağız şimdi. Sıkıntı yok. Hiç merak etmeyin. Çok basit bir konu. Bakın kökler toplamına kısaca T diyelim. Kökler çarpımına da kısaca ç diyelim. Kökleri x1 ve x2 olan denklemi nasıl yazarız? O halde şöyle yazıyoruz bakın. X kareyi buraya yazdınız. Şu t'yi bulmuştuk ya. Eksi tx. Şu ç'yi bulmuştuk. Artı ç eşittir sıfır diyorsunuz. X kare eksi tx artı ç. Kökler toplamının eksilisi. Çarpımın aynısını buraya yazıyorsunuz. Ve bu bizim denklemimiz oluyor artık. Şimdi örnek veriyorum. Kökleri x1 eşittir 2 ve x2 eşittir 3 olan ikinci dereceden denklem. Şimdi x1 artı x2 bize t'yi verecektir. Yani 5. de arkadaşlarım ikisinin çarpımından 6 gelecektir. O halde hayırlı uğurlu olsun bulduk bak. x kare eksi tx artı ç değil miydi? Eşittir 0. O halde ne diyoruz? x kare eksi t'miz 5'ti. 5x beş de 6'ydı. Artı 6 eşittir 0 diyebiliriz. İşte bu da bizim sevgili arkadaşlarım aradığımız denklem olacak. Tabii denklem sadece bu mu olabilir? Bu olmayabilir. Bunun iki katı bunun k katı olabilir arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum. 2x kare eksi 10x artı 12. Eşittir 0. Bu da bu denkleme eşit bir denklemdir aslında bakarsanız. Eşit demeyelim de denk bir denklemdir. Çünkü kökleri aynı. Yine kökler toplamı 5. Yine kökler çarpımı 6. Ama zaten size şıklı bir soru verildiği zaman bu soru şöyle sorulacak. Hangisi olabilir diye sorulacak. Sizde arkadaşlarım bulduktan sonra eğer ...bir katı olarak verilirse o denklem... ...ona da dikkat ederek bulun. Yani şunu buldunuz diye ama şıklarda yok diye... ...işaretlemeden geçmek olmaz arkadaşlar. O halde ne diyoruz? Katlarına bakıyoruz bu sefer de şıkların içerisinde. Eğer katlarından birisi varsa onu işaretleyebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Şimdi notumuza bakalım. Rasyonel katsayılı. Katsayılı dediğimiz şu AX kar artı BX artı C vardı ya. Hemen şöyle yapalım. Hani şurada ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denklemimiz var diyor bizim. Onun katsayıları a, b, c eğer bunlar rasyonelse sevgili arkadaşlarım. Rasyonelse yani öyle köklü köklü bir şey yoksa sadece ama sadece kesir ve tam sayılardan oluşuyorsa diyelim. ikinci dereceden denklemin köklerinden birisi eğer ki a artı veya eksi kök b çıktı ya. Diğer kök bunun eşleniği olmak zorunda. Bakın burada artıysa eksi. Eksi ise artı olacak diyoruz. Tamam mı? Neden? Şimdi hemen bundan da bahsedelim. Ee, sebebi çok basit çünkü. Bakın mesela bir kökümüz A artı kök B geldi. Şimdi e, ne olması gerekiyor dedik? Kat sayıların rasyonel ise bunları yapabiliriz. Peki neden? Neden? Şimdi arkadaşlarım kökler toplamının ve kökler çarpımının rasyonel gelmesi lazım biliyorsun. Şimdi bir kökümüz a artı kök b ise kökler toplamının rasyonel gelebilmesi için diğer kökün ne olması lazım? a eksi kök b. Niye toplarsanız köklü ifadeler gitsin diye. Bak gitti gitti 2a geldi 2a gayet rasyoneldir. O halde arkadaşlarım kökler çarpımını da kontrol edelim. a artı kök b ile ben a eksi kök b'yi çarparsam ne oluyordu? 2 kare farkından a kare eksi b oluyordu. Bakın bu da köklü ifadeden tamamen temizlenmiş arınmış bir ifade. O halde ne diyoruz? Tekrar ediyorum. Eğer ki katsayılarım rasyonelse bir köküm eğer irrasyonel geldiyse diğer kök bunun eşleniği olmak zorunda. 31. örneğimize bakalım. katsayıları rasyonel olan ikinci dereceden bir denklemin köklerinden bir tanesi 2-3 ise hemen sen ne diyorsun? Diğer kök 2 artı köküçtür diyorsun. Çok güzel. O halde köklerin toplamını bulabiliriz. Eksi köküç vardı köküç birbirini götürürse kökler toplamına gelir 4 gelir. Şimdi bir de kökler çarpımına bakalım. Kökler çarpımımızla bu ikisini çarparsanız iki kare farkında. 2'nin karesi eksi kök 3'ün karesinden 4 eksi 3'ten 1 gelir. O halde arkadaşlar denklemi yazabiliriz. x kare eksi tx artı eşittir 0 yazıyorduk farkındaysa. x kare t'miz 4 eksi 4x ç'miz 1 artı 1 eşittir 0 alın size denkle. Tamam bu kadar easy arkadaşlar. 32. örneğimiz x kare eksi 4 x eksi 5 eşit 0 denkleminin köklerinden köklerinin 3 eksiğini kök kabul eden ikinci dereceden denklemi yazınız. Şimdi buraya dikkat edin. Buraya çok dikkat edin. Önce farklı bir çözüm yapalım daha sonra farklı bir çözüm sunalım size. Arkadaşlarım burada benim köklerimin x1 ve x2 olduğunu düşünelim. Biz ne arıyoruz? Kökleri x1 eksi 3 ve x2 eksi 3 olan denklemi arıyoruz. Burada arkadaşlarım. X1 artı X2'yi bir bulalım. X1 artı X2. Eksi B bölü A'dan 4 gelecektir. X1 çarpı 2 de C bölü A'dan. Eksi 5 bölü 1'den. Eksi 5 gelecektir. Bu cepte. Şimdi gelin. Yeni denklem oluşturabilmek için. Bunun kökler toplamını bulalım. Bunun kökler toplamı. X1 artı X2. Eksi 3. Eksi, 3 daha eksi 6 yapacaktır. Bunun kökler çarpımı. X1 çarpı X2. Dağıtıyorum bakın. Bunu buna dağıtıyorum. X1 çarpı X2. Eksi 3. X1 çarpı eksi 3 x2 artı 9 pekala şimdi x1 artı x2'nin ne olduğunu biliyoruz biz neydi? 4 e 4'ten 6'yı çıkardığımız eksi 2 İşte bu kökler toplamı arkadaşlarım yeni denklememizin kökler toplamı kökler çarpımımız kaçtı bakın burada eksi 5'ti buraya eksi 5'i yazdım eksi 3 parantezinde x1 artı x2 geldiğini görüyorsunuz x1 artı x2 4'tü eksi 3 kere 4 eksi 12 yapar 5, 12 daha 17. Bir de var? Artı 9'umuz var. Eksi 17'nin üzerine 9 eklerseniz 8 gelecektir. Demek ki benim kökler çarpımım da 8'miş. Bu denklemi yaz demişti bize. Yazalım. x kare eksi tx artı ç eşittir 0 demiyor muydum? x kare t'miz kaç geldi? 2. Eksi Bunun eksilisi artı 2x. Ç'miz kaç? 8 eşittir 0 diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Cevap bu. Peki farklı biçimde bu cevabı bulabilir miydik? Hadi bir deneyelim bakalım sizle beraber. Daha kısa bir şekilde cevap geliyorsa neden sizi bu şekilde uzun yollarla uğraştıralım değil mi? Peki şimdi arkadaşlar dikkatli dinliyorsunuz. Ben şuraya bunu çözebilirim diye tahmin ediyorum. Şimdi köklerin 3 eksiğini kök kabul ediyor ya fonksiyonlar kısmında daha ilk videolarda size bir şey söylemiştim. Aslına bakarsanız bu denklemin kökleri eğer Şurada ve şurada ise köklerin 3 eksiği nerededir arkadaşlarım? Şöyle 3 birim şu taraftadır ve 3 birim şu taraftadır. Yani bunu bu denklemi ikinci dereceden denklemi ben bir fonksiyon gibi düşünüp grafiğini çizmiş olsaydım kökler az önce şuradan geçiyorken şimdi 3 birim soldan geçiyor. Yani 3 birim soldan geçen denklemi nasıl buluyorduk biz? 3 ekleyerek neye? X'e. Diyor ki x'lere 3 ekle. X'lere 3 eklediğin takdirde bunun cevabını bulacaksın. O halde sevgili arkadaşlarım gelin x'lere 3 ekleyip x gördüğümüz yere yazalım. Bakın şurada x artı 3'ün karesi dedim. Eksi 4 tane x artı 3 ve eksi 5. Bakalım ne gelecek. x artı 3'ün karesi x kare artı 6x artı 9. Eksi 4'ü içeri dağıtıyorum. Eksi 4x eksi 12. Eksi bir de 5'imiz var eşittir 0. Bakın x kare 6x eksi 4x daha artı 2x yapar. 9, 9, eksi 5 ve eksi 12 var değil mi? 9'dan 12'yi çıkardım eksi 3. Eksi 3'de eksi 5 ekledim. Ne geldi? Eksi 8 eşittir. Ne oldu? 0. Bakın arkadaşlar bu size bir yerden tanıdık geliyor olması gerek. Bakın burada. Dolayısıyla arkadaşlar. Tamam şu çözüm eyvallah. ya yani O çözümde sıkıntı yok. Ben öğrenciyken alttaki gibi çözüyordum. Yukarıdakini fonksiyonlarla bağıntısını kurmayı bilmiyordum çünkü. Ama artık siz biliyorsunuz. Tamam, yani ben alttaki gibi çözdüm. Sizde yukarıda, <gülüyor> sizde alttaki gibi çözeceksiniz illa öyle bir durum yok. Öyle bir söz, öyle bir şey söz konusu değil. Bana da birisi bunun böyle olduğunu öğretseydi, ben de onu o şekilde çözerdim. Ee, dolayısıyla arkadaşlar, ben size bunu gösterdim çünkü hemen bir önceki konuyla fonksiyonlarla bağlaştırdık bunu. Sen fonksiyonlarda bir e, fonksiyonun grafiğinin 3 birim sola hareket ettirmek demenin Aslına bakarsanız x'lere 3 eklemek olduğunu sağa hareket ettirdiğimizde x'lerden 3 çıkarmak demek olduğunu sen çok iyi kavradın. Bundan kaynaklı da artık bunu bildiğin için ee, ne diyoruz? Bunu kullanabilirsin. Neden kullanmayasın ki? Allah alime ilmi amelilik etmesin diye vermiştir diye bir söz söylemişti. Köyden bir dede bana. <gülüyor> x kare 7x artı çeşit sıfır denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Şimdi kökleri 3x1 ve 3x2 olan ikinci dereceden denklemi bize yazdıracak. Bakalım nasıl yazdıracağız. Şimdi arkadaşlarım benim köklerim örnek veriyorum. 1 ve 2 ise 3x1 ve 3x2 nedir? 3 ile çarp diyor. 3 ve 6 olan denklemi bul diyor. Yani kökleri 3 katına çıkar diyor. Kökleri 3 katına çıkarmak için sevgili arkadaşlarım ben burada 1 gelsin istiyorsam yine köküm aynı zamanda 1 olacak aslına bakarsanız. Ve 3 katına çıkarmak istiyorsam şunu yapacağım. x bölü 3'leri kullanmam gerekiyor. Nasıl? Şöyle. X gördüğüm yere ne yazarsam yine biri bulurum. Tabii ki 3. X gördüğüm yere ne yazarsam yine 2'yi bulurum. Tabii ki 6'yı. O halde arkadaşlarım X gördüğümüz yere ne yazmamız gerekiyormuş? X bölü 3. Hadi yazalım. X bölü 3'ün karesi. Eksi 7 çarpı X bölü 3. Ve artı 3 eşittir 0. X bölü 3'ün karesi X kare bölü 9 yapar. Eksi. İçeri dağıtıyorum 7'yi. 7X bölü 3 artı 3 eşittir 0. Şimdi... Genelde ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda veya denemelerde veya soru bankalarında. Bu sorunun cevabı bu şekilde bırakılmaz. Paydada bir şey kalmasın. O halde çarpın 9'da arkadaşlar. 9'da çarparsanız 9'lar birbirini götürür. X kare 9'u 3'e böldüğünüz 3 o halde eksi 21X. 9 kere 3 artı 27 yapar eşittir 0. İşte denklem şıklarda bu şekilde verilir. Şimdi bunun daha iyi mantığını kavrayabilmek ve mantığını kurabilmek adına burada soruyu bir de şu şekilde çözelim. Az önce çözdüğümüz ilk yöntem vardı ya. Bir de öyle çözelim tamam mı? Sizden lütfen vaktinizi rica ediyorum. Bu bizim maksimum 1 dakikamız alacak. O yüzden sizden bu vakti rica ediyorum. İyi dinliyorsunuz. Benim köklerimin toplamı x1 artı x2 neydi arkadaşlar? Eksi b bölü a'dan bakın 7 geliyor. x1 çarpı x 2 de gelin sizde bulalım. Bakın ne geliyor c bölü a'dan 3 geliyor. Bunlar cepte. Benim yeni denklemimin kökleri ne olacakmış? 3 x1 ve 3 x2. O halde 3 x1 artı 3 x2 bana t'yi verecektir. Bu da 3 parantezinde x1 artı x2'dir. x1 artı x2'nin 7 olması gerektiğini bulmuştuk. 3 kere 7 kaç yapar? Bakın şurası 7. 3 kere 7 21 yaptı. Bakın bir yerlerden bir şeyler tanıdık gelmeye başlasın şimdiden size. C'yi de bulalım. 3 x1 ile 3 x2'nin çarpımı bize C'yi verecek. Yani 9 çarpı x1 çarpı x2. Peki x1 çarpı x2 neydi arkadaşlarım? Bakın c bölü 3'tü. Burası da 3 ile 9 kere 3 kaç gelir? 27 mi gelir? Şimdi gelin x kare eksi tx artı ç eşittir sıfır verdiğimiz kurala göre bu denklemi yazalım. T'miz kaçtı? 21. x kare eksi 21x. Ç'miz kaçtı? 27 artı 27 eşittir sıfır. Bakın az önce de söylediğim gibi yine bunun da tanıdık gelmesi gerekiyor. Nereden? İşte buradan. Demek ki tüm işlemler doğru. Unutmayın şöyle de aklınıza tutabilirsiniz. Bir önceki soruda ne demiştik? 3 eksi demiştik. Biz X gördüğümüz yere ne yazdık? 3 fazlasını yazdık. Alttaki soruda 3 katı ve 3 katını gördünüz. Biz X gördüğümüz yere ne yazdık? 3'e bölümünü ve 3'e bölümünü yazdık. Demek ki arkadaşlarım bu ıı, hareketleri bu şekilde çok daha rahat aklında tutabilirsin. Umarım anlaşılmıştır. 23. sayfamızı bitirdik. Artık 24. sayfamıza doğru geçiyoruz. 2. dereceden denkleme dönüştürme. Bu bizim son sayfamız olacak sevgili arkadaşlarım bu video için. Daha sonraki videoda karmaşık yani kompleks sayılar konusuna geçeceğiz. Bu arada şu sayfamıza da şöyle uzaktan bakalım. Gaza gelelim ve devam edelim. Şöyle bakalım. Evet sayfalarımız bu şekilde dolu olmasını istiyorum. Bu şekilde renkli olmasını istiyorum. E, renk önemli arkadaşlar. Hatırlıyorsanız Mustafa Kemal Atatürk'te okuduğu kitapları daima ama daima adlarını çizerek notlar alarak... Bu şekilde eğer renkli kalemleri varsa e, yakınında renkli kalemler kullanarak sevgili arkadaşlarım doldurulmuş. E, Mustafa Kemal Atatürk bir şey yapıyorsa doğru yapıyordur. E, sizler de sevgili arkadaşlarım mutlaka ama mutlaka renklendirin. Düzenli yazın. Düzenli yazarsanız arkadaşlarım bir yazdığınızı asla bir daha unutmazsınız. Bunu aklınızdan hiç ama hiç çıkarmayın geçiyorum 24. sayfama ikinci dereceden denkleme dönüştürme. Şimdi bu konu bizim için neden mühim? Ondan hemen bahsedeyim. Bizim işlediğimiz konunun ismi ikinci dereceden denklemler olabilir ama bazen soru sana 3. dereceden, bazen 4. veya bazen 5., bazen 6. dereceden denklemlerin de çözümlerini sorabilir. Peki bu denklemlerin çözümünü sorduğu zaman biz ne yapacağız? Çünkü hani şöyle bir konu işlemedik biz. 16. dereceden denklemler diye bir konu işlemedik. E peki biz 16. dereceden denklemler diye bir konu işlemedik fakat çözemez miyiz çözeriz. Hangisini öğrendiysek o yöntemle çözmemiz gerekiyor. Hangisini öğrendik 2. dereceden denklem öğrendik. 2. dereceden denkleme dönüştürerek çözeceğiz. Bir denklem 8. dereceden denklemse eğer şartlar uygunsa 2. dereceden denklem gibi çözülebilir. Bir denklem 6. derecedense şartlar uygunsa 2. dereceden denklem gibi çözülebilir. Oradaki kurallar oraya da yedirilebilir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım bu konuyu pür dikkat dinliyorsunuz. Çünkü önemli logaritmada da karşına çıkacak Dizilerde de karşına çıkacak Türevde de karşına çıkacak Limitte de integralde de Bu konu çok önemli Bundan kaynaklı da pür dikkat dinliyorsun Burada 34. örnekten 43. örneğe kadar gideceğiz Ve bu örneklerde sevgili arkadaşlarım Buradan yine izler göreceksin Çok ama çok dikkatli olman da fayda var İkinci dereceden denkleme dönüştürme Burayı zaten az önce özetlemiştik Bakın ne diyoruz bu başlık altında inceleyeceğimiz sorularda bunu yapmayı çok iyi öğreneceğiz. Tamam çok iyi öğreneceğiz. Hadi bakalım. X eksi 2 çarpı x kare eksi 9 artı x eksi 2 çarpı x kare eksi 7 eşit denkleminin çözüm kümesi sorulmuş. Şimdi arkadaşlarım gördüğünüz üzere burası birinci dereceden burası ikinci dereceden çarptınız. Üçüncü dereceden bir şey çıktı karşınıza. Aynı şekilde burası da üçüncü dereceden. O halde artık bu denklemin ben üçüncü dereceden bir denklem olduğunu biliyorum. Ama üçüncü dereceden denklemi nasıl çözeceğimi bilmiyorum. Çok basit. İkinci dereceden denklem gibi düşünmemiz gerekiyor. Hemen şöyle yapıyoruz. Bakın x eksi 2 ve x eksi 2. Bunları gördünüz ya. Hemen x eksi 2 ortak çarpan parantezin alıyorsunuz. Şurada ne kaldı? x kare eksi 9 kaldı. Peki burada ne kaldı? Artı x kare eksi 7'imiz kaldı. Çok güzel. Şunu da köşeli parantez yapalım. Solana yaptıysak sağda aynısı. Bizde adalet terazisi şaşmaz arkadaşlar. Eşittir 0. Peki hala. Şimdi şurayı tekrar yazıyorum. x eksi 2 çarpı... Açtım parantezi x kare x kare daha 2x kare eksi 9 eksi 7 daha kaç yapar eksi 16 mı yapar eşittir 0 dedik mi dedik şimdi gençler burada bir birinci dereceden bir denklem var burada ikinci dereceden bir denklem var sen birinci dereceden denklemi de ayrı şekilde çözmeyi biliyorsun ikinci dereceden denklemi de ayrı ayrı çözmeyi biliyorsun e madem öyle ne diyoruz artık ya burası sıfırdır ya da burası sıfırdır. Şimdi burası sıfırsa x eşittir 2 gelir. Bu benim bir kökümdür. Hatta buna x1 diyelim mi? İsimlendirerek gidelim. x1 eşittir 2. 2 x kare eksi 16. Hemen iki parantezini aldın. x kare eksi 8 mi geldi? Peki 2 kare farkından şunu açmayı biliyorsun sen. Nasıl açıyoruz? 2 çarpı x eksi kök 8. Değil mi? x eksi kök 8. Ve x artı kök 8. 2 kare farkını kullandık. İki kare farkını kullandık. Pekala o zaman şurası sıfırsa ve burası sıfırsa da x2 eşittir kök 8. x3 eşittir eksi kök 8 diyeceğiz. İşte, kök, i̇şte köklerimiz bunlar. Bizden çözüm kümesi istenmişti. En küçüğün en öne yazıyorum. Tabii ki eksi kök 8 negatif olduğu için. Sonra kök 8 mi büyük 2 mi büyük. Kök 8 8'in karekökü 2 4'ün karekökü O zaman kök 8 daha büyük olduğu için 2'yi buraya kök 8'i buraya yazdım. Sorumuz bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Çözüm kümemiz buydu arkadaşlar. Geçtim 35. örneğe. x üzeri 4 eksi x küp artı 25 x kare eksi 25 x eşittir 0 denkleminin reel sayılardaki çözüm kümesinin elemanlarının toplamı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar şunu yapıyoruz. İyi dinliyorsunuz. Şu kısımda bakın x üzeri 4 eksi x küp var. Şurada da 25x kare eksi 25x var. Bunlar birbirine aslına bakarsanız benzeyen ifadeler. İlk kısmı ben x küp parantezini alacak olursam. Şurada ne kalır? x eksi 1 kalır. Artı ikinci kısımdakileri de 25x parantezini alırsanız yine x eksi 1 kaldığını görürsünüz. Sonra mı? Eşittir 0 dedim. x eksi 1'lerin ortak olduğunu görüyorsunuz artık. Burada zaten amaç buydu. x eksi 1 ortak çarpan parantezini alacaksınız. Ne gelir? x küp artı 25x gelir. Sonra eşittir 0 dedim. Bakın x eksi 1 yazdım çarpı x küp artı 25x'i x parantezini aldım x kare artı 25 kaldı mı kaldı eşittir 0. Şimdi gençler bakın birinci dereceden birinci dereceden ve ikinci dereceden. Birinci dereceden buradaki kökümüz 1. Şuradaki kökümüz 0. İkinci dereceden buradaki denklemin kökü yoktur. Çünkü x kareyi artı x kare artı 25'i sıfır eşitlerseniz x kare eşittir, x 25 gelecektir. Hiçbir reel sayının karesi negatif olamaz. Dolayısıyla buranın çözümü yoktur. Yani arkadaşlarım, benim reel sayılardaki köklerim 0 ve 1'dir. Bunların da toplamı tabii ki 1 yapar diyebiliriz. Umarım anlaşılmıştır. Devam ediyorum 36. örnekte x eksi 4'ün karesi çarpı x kare eksi 36 bölü x kare eksi 6 x eksi 16 bu denklemin çözüm kümesini bulunuz demiş. Şimdi çok basit bakın çok basit. Hemen ne diyoruz? Hocam şurada bir 4 diye bir kökümüz var çünkü çarpım durumda zaten. 4'ü yazarsam 0 olur. Buraya bakıyorsunuz eksi 6'yı veya 6'yı yazarsak yine burası da ne olur arkadaşlar? 0 olur demek ki köklerimiz eksi 6 4 ve 6. Ama buraya dikkat edin. Paydanın içerisinde de bu köklerden bir tanesi olabilirdi. Ve paydanın da kökü ise hemen ne yapıyoruz? O kökü eliyoruz. Sebep çünkü paydanın kökü diyoruz bakın. Kök ne yapıyordu? O ifadeyi sıfır yapmıyor muydu? Yapıyordu. Peki ben paydanın sıfır olmasını isteyebilir miyim böyle bir şey? İstemem. Niye? Çünkü o zaman o sayı reel sayı olmaz. O sayı tanımsız olur. O halde arkadaşlar paydanın da köklerini bulmakta fayda var bu tarz sorularda. X'e X diye ayırdım. 8'i e artı 2 diye ayırdım. Çarpımları eksi 16, toplamları eksi 6. Peki burada köklerimiz ne? Eksi 2 ve 8. Eksi, ve, eksi 2 ve 8 kökleri. Bunun içerisinde var mı? Yok. O halde çok rahat. Ne diyoruz? Çözüm kümesi eşittir. Eksi 6, 4 ve 6'dır diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum 37. örneğimle. X eksi. 6 kök x. Ooo. Artı 5 eşittir 0. Şimdi bak. Kök x'li ifade. İki defa bir denklemin içerisinde gördük. Bu ifade, ya yani bu denklem kaçıncı dereceden mi? Birinci dereceden mi? Çünkü burada en yüksek x üzeri 1 var değil mi? E nasıl ikinci dereceden denklem gibi çözeceğiz? Şöyle. Şimdi eğer ki ben kök x'e a dersem, burada sevgili arkadaşlarım, bunun karesi olan x, a'nın da karesi olacaktır. Kök x a ise x a karedir. O halde gelin yerine yazalım. a kare eksi 6a artı 5 eşit 0. Alın size ikinci dereceden denklem. O halde bir de bunu çözelim. A'ya A diye ayırırım burayı. Eksi 5'e 1 diye ayırırım. A kaç olur? Ya 5 ya da 1. A dediğimiz şey neydi? Kök x'di. O halde arkadaşlarım kök x eşittir 5 veya kök x eşittir 1 mi diyeceğiz? Neyin karekökü 5'tir? Tabii ki 25'in. Neyin karekökü 1'dir? Tabii ki 1'in. O halde x1 ve x2 olarak ben bunları kabul edebilirim. Denklemi çözüm kümesi sorulmuştu. Çözüm kümesi... ...1 ve 25 elemanlarından oluşan bir kümedir arkadaşlar 38. örneğimize doğru geçtik. X üzeri 4 demiş bakın 4. dereceden. Peki ben burada şuradaki X kareyi görüyorsunuz. X kareye A dersem X üzeri 4 ne olacaktır? Bunun karesi olduğu için A'nın karesi olacaktır. O halde sevgili arkadaşlarım X üzeri 4 gördüğüm yere A kareyi yazdım. A kare eksi X kare gördüğüm yere de A yazıyorum. Eksi 11'e artı 30 eşittir 0. Hadi çarpanlarını ayıralım çünkü burası ikinci dereceden denklem oldu artık. A'ya A dedim. Burası da eksi 6'ya eksi 5 oldu. O halde A ya 6'dır diyoruz ya da 5'tir. Şimdi A dediğimiz şey neydi? X kareydi. X kare 6 ise ve X kare 5 ise diyeceğiz. X kare 6 ise X arkadaşlarım nedir? Ya kök 6'dır ya da eksi kök 6'dır. X kare eğer 5 ise sevgili arkadaşlar X eşittir ya kök 5'tir ya da eksi kök 5'tir. Buradaki bütün değerler bu denklemi sağlayacaktır. Çözüm kümesi sorulmuş. Çözüm kümemiz en küçük eleman eksi kök altı. Sonra eksi kök beş. Sonra kök beş. Ve sonra kök altı. Küçükten büyüğe doğru sıraladım. Dördüncü dereceden bir denklemdi. Dört tane kök bulduk. Burada da ilgini bir şeyler çekmiştir umarım. Bir önceki konuda. Bir önceki videoda. 39. örneğimize geçtik. Şimdi dikkat edin. Burada x'in karesi var ama burada x'in yani 1 x'in karesi var. x üzeri eksi 2'ler falan var. Böyle denklemler nasıl çözülür? Bu denklemlerde dikkat etmen gereken yer şudur. Aynı olan ifadeleri bulacaksın. Bak x artı 2 bölü x, x artı 2 bölü x. Aynı olanları bulduktan sonra diyeceksin ki bu x artı 2 bölü x'ler aynı ya. Buna t olsun diyeceksin. Pekala. Madem öyle. Bu ifade t'ye eşit. Diyelim ki. Şurası t ise t'nin karesi eksi 4t artı 4 eşittir 0 yazdık. Şimdi t kare eksi 4t artı 4 bize bir şey anımsatması gerekiyor. Neyi? Bu ifade bir tam kare. T eksi 2'nin karesi eşittir 0 dediniz. O halde t kaç gelir arkadaşlar? Kesinlikle 2 gelir. Peki t 2 ise? Şurada yerine yazarsanız. Şurada yerine yazarsanız. x artı 2 bölü x'in 2 olması gerektiğini buluruz. Buradan şunda şunu çarpın x kare 2'ye ekleyin artı 2 x'e bölün ve 2'ye eşitleyin İkisi karşıya attığınız takdirde x kare artı hatta ve hatta soruda sorulana göre bir hareket yaparsak hani dedik ya x artı 2 bölü x eşittir 2 tamam çok güzel ben diyorum ki madem benim denklemim kökü a bu a bu denklemi sağlamak zorunda. A artı 2 bölü A, A derim eşittir 2 olur. Bana ne sorulmuş? A kare artı 4 bölü A kare. Yani birisi şunun karesi öteki bunun karesi ama ben bunun karesini bu şekilde nasıl alırım? Şöyle her iki tarafın parantez karesini alın arkadaşlar. Şu şekilde. İse A'nın birincinin karesi ikincinin karesi. Artı 2 çarpı birinci çarpı 2 Yani 2 bölü A. Eşittir. Tabi 2'nin karesi de 4 yapar. Bakın arkadaşlar şurası bize sorulan yerde zaten a kare artı dört bölü a kare gördüğünüz üzere <gülüyor> şurada ise a'lar birbirini götürür iki kere iki dört yapar dördü karşıya dördün yanına atarsan cort cort bunlar da gider demek ki a kare artı dört bölü a kare neye eşitmiş sıfırın ta kendisine eşitmiş sevgili arkadaşlar evet 40 örneğimiz 36 üzeri x bu artık bir şeyinci dereceden denkten bile değil. Çünkü üstel bir denklem artık bu. Üstel fonksiyonlar ileride göreceksin. Dizler konusuna, e, logaritma konusuna başlarken. Peki nasıl çözeceğiz? Arkadaşlarım dikkat edin, 6 üzeri x ve 36 üzeri x var burada. 6 üzeri x'i a olarak seçersiniz. Bunun karesi 36 üzeri x'tir ve bu da a'nın karesidir. O halde yerlerine yazalım. A'nın karesi eksi 37a artı 36 eşittir 0 dediniz. Bu kısmı a'ya a diye Burayı da eksi 36'ya eksi 1'li açacak olursanız a sayısı ya 36'dır a sayısı ya da 1'dir dersiniz. O halde a 36 ise sevgili arkadaşlarım a dediğimiz şey neydi? 6 üzeri x. Bakın 6 üzeri x eşittir 36 ise x kaçtır? Sen, sen bir söyle biliyorsun. Tabii ki 2'dir. a 1 ise 6 üzeri x 1'dir. Yani 6'nın kaçıncı kuvveti 1 yapar? Tabii ki 0'ıncı. X değerlerinin toplamı sorulmuş. Toplarsanız cevabın 2 olması gerektiğini de tabii ki gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. 41. örneğimiz. X kare eksi 9 bölü x kare falan filan eşitliği verirmiş. Sağlandığına göre x kaçtır diye soruluyor arkadaşlarım. Şimdi e, x kare eksi 9 bölü x kare dediğimiz ifade de 2 kare farkı olduğunu görüyorsunuz. E, neyin karesi? Bu x'in karesi. Bu da 3 bölü x'in karesi. O halde x artı 3 bölü x çarpı x eksi 3 bölü x diye ben bunu çarpanlarına ayırabilirim. Çarpı burada da x bölü 4x artı 2'miz var o kalsın. Eşittir diyorum arkadaşlar bakın burayı da şu şekilde parçayabiliriz. x kare bölü x artı 3 bölü x. x kare bölü x nedir arkadaşlarım? Tabii ki x'tir. Artı 3 bölü x'imiz geldi. Şimdi sol taraf için konuşacak olursak bakın sol taraf için konuşacak olursak. Şurada x artı 3 bölü x'imiz var. Burada da x artı 3 bölü x'imiz var. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bunları sadeleştirdik. Buradan gelen kökler bakın buradan gelen kökler eğer bir kök varsa bu kökü sağlayacaktır. E ama ama bu ifade x kare artı 3 bölü x olduğu için zaten üst tarafın kökü yok demek ki kökte de gelmiyor. Rahatlıkla sadeleştirebiliriz. Bu tarafta ne kaldı? 1. Şimdi şunu x ile x'i çarpıp üzerine eksi 3 ekleyip bir yazalım. Yani x kare eksi 3 bölü x dedim. Çarpı x bölü 4x artı 2 dedik eşittir. Sağ taraftan kaldı? 1. Dikkat edin buradaki x de buradaki x de birbirini götürüyor. Ve x kare eksi 3 bölü 4x artı 2 eşittir 1 kalıyor. Bu iki ifadenin birbirine eşit olabilmesi için payın payda eşit olması lazım. O halde arkadaşlar x kare eksi 3 eşittir 4x artı 2 dediniz. Yani eşler eşler çarpımı yaptınız. x kare 4x'i bu tarafa attım. Eksi 4x ee, artı 2 bu tarafa attığınız eksi 5 eşittir 0 geldi. Bakın x'e x burayı da eksi 5'e artı 1 diye açarsanız x eşittir bir 5 x eşittir bir de eksi 1 gelir. Çözüm kümesi sevgili arkadaşlarım eksi 1'e 5 olacaktır diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve devam ediyorum. 42. örnekte x kare eksi 5 çarpı mutlak x 14 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi nedir diye sorulmuş. Çözüm kümesini bulalım. Arkadaşlar burada ee, mutlak değer x ifadesinin bir kritik noktası var biliyorsunuz. Kritik nokta mutlak değerin sıfır yapan değer. Yani sıfır. O halde diyorum ki x sıfırdan küçükse ve x sıfırdan büyükse diye iki farklı çözüm sunmam gerekiyor. x sıfırdan küçükse denklem farklı bir hal alacaktır. Çünkü buradaki x dışarı eksi x diye çıkacaktır. x sıfırdan küçükken. x kare bakın eksi 5 çarpı eksi x ne yapar? Artı 5 x yapar. Eksi 14 eşittir. Sıfır dedik. Bir de eğer ki x sıfırdan büyükse burası olduğu gibi çıkacaktır. x kare eksi 5x eksi 14 eşittir 0 diyeceksiniz. Daha sonrasında arkadaşlarım ben burayı x'e x burayı artı 7'ye eksi 2 diye ayırmaya başarırsam çarpımları x 14 toplamları artı 5'tir olur. x 1 eşittir ya da x 1 x 2 demeyelim direkt şöyle yazalım. x eşittir 2 ve x eşittir eksi 7. Burada ise x'e x ve bu kısmı da eksi 7'ye artı 2 diye ayırırsak x eşittir 7 ve x eşittir eksi 2 gelecektir. Dikkat edin buraya çok dikkat. Ben x'leri sıfırdan küçük kabul ederekten yola çıktım ama x e 2 buldum. Öyle bir şey imkan var mı? Kesinlikle yok. O zaman x kesinlikle eksi 7'ymiş burada. Dikkat edin burada da x'e sıfırdan büyük diye yola çıktık ama gittik ne bulduk? Eksi 2 bulduk böyle bir şey mümkün mü değil o zaman x kaçtır 7'dir yani bu denklemin simetrik iki tane kökü varmış birisi eksi 7 öteki artı 7 çözüm kümesini bulunuz demişti çözüm kümemiz eksi 7 ve artı 7 olacaktı bu elemanlardan oluşan küme olacaktı arkadaşlarım ve 42. örneği de bitirdiğimize göre geçiyoruz 43. örneğe 43. örnek bu videonun son sorusu olacak x kare eksi 4x artı 7'nin mutlak değeri 3x eksi 5'e eşit. Bu denklemin real sayılarda çözüm kümesini bul demiş bize. Şimdi ne diyoruz? x kare eksi 4x artı 7 ya 3x eksi 5'tir diyoruz. Ya da x kare eksi 4x artı 7 eşittir 5 eksi 3x'tir diyoruz. İkisinden birisi bakalım. İkisi de sağlayabilir, sağlamayabilir. Bakacağız. Şimdi arkadaşlarım x kare 3x'i bu tarafa gönderirseniz eksi 7x. Eksi 5'i bu tarafa gönderirseniz ne gelir arkadaşlar? Artı 12 eşittir 0. X kare. 3 x'i bu tarafa gönderdiniz. Eksi x. Ve 5'i bu tarafa gönderdiniz. Artı 2 eşittir 0 dedim. Burayı ben x'e x bu kısmı -3 4 diye ayırabilirim. Çarpımları 12 toplamları 7 gelir. X'e x burayı da 2'ye 1 diye ayırırsanız olmaz. Ee, çarpanlarına ayrılıyor mu çarpanlarına ayrılmıyor Deltasına bakıyorsunuz arkadaşlarım 1-4 çarpı 2'den 7 geliyor Eksi 7 sıfırdan küçük olduğu için Buradan zaten kök falan gelmiyor Pekala buraya bakıyoruz X ya 3'tür dedik ya da 4'tür dedik Şimdi sevgili arkadaşlarım 3 ve 4 şu, şu kısmı pozitif yaptığı için Ve mutlak değer dışarı pozitif çıkacaktı biliyorsunuz Negatif yapan bir şey olsaydı Onu da kabul etmeyecektik tamam mı 3 ve 4 sayıları bu denklemi sağlıyor mu? 3'ü yerine yazdınız. 9'dan 12'yi çıkardınız. 3. 7 eklediniz. 4 yaptı. Mutlak değer 4 eşittir. 3 yerine yazdınız. 9'dan 5 çıktı. 4 sağlıyor. Bir de 4'ü yerine yazalım. 16'dan 16'yı çıkardınız. 0. 7'nin mutlak değeri 7 eşittir. 3 kere 4. 12. 5 çıkardınız. 7 sağlıyor mu? Sağlıyor. Demek ki arkadaşlar benim çözüm kümem neymiş? 3 ve 4'müş Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ve 42. örneği de noktalayalım. 42. örneği pardon 43. örneği bitirdik. Bu demek oluyor ki 24. sayfayı bitirdik. Bu da demek oluyor ki 7. videoyu bitirdik. Artık bu videodan sonra karmaşık veya ya da kompleks sayılar sevgili arkadaşlarım konusunu ele alacağız sizle beraber. Ve sevgili arkadaşlarım burada da bakalım 3 sayfalık bir konu anlatımından sonra... Small test, medium test ve large testlerde de yine sizleri karşılayacağım. İkinci dereceden denklemler muhabbetini 6 videoyla bitirmiş olacağız. Çok güzel e, zor sorular var arkadaşlarım. Aman dikkat. Sonrasında eşitsizlikler diye zaten devam edeceğiz. Tüm bu anlattıklarım uzun bir olaymış gibi gelmesini 2-3 gün içerisinde hallediyoruz arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Hemen şöyle yapayım. Gül Cemal'imi büyük görün. Evet arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. AYT Kamp'ı son sürat 10 numara 5 yıldız biçimine devam ederken sizler de umarım keyif alıyorsunuzdur, verim alıyorsunuzdur. Unutmayın arkadaşlarım Kamp kitabımızdan işliyoruz derslerimizi. Ve Kamp kitabınız sevgili arkadaşlarım satış linkini açıklamalar kısmına bıraktım. Kitaptan ilerlemek çok mühim. Kitaptan ilerlemek çok mühim. Tabii fotokopiden de ilerleyebilirsiniz sıkıntı yok ama. Dediğim gibi hem renkli olması açısından hem de düzenli olması açısından ciddi anlamda değerli bir kitap arkadaşlarım. Kamp içinde değerli olacaktır. Unutmayın sevgili gençler. Sonraki videolarda yine görüşeceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.